Sardım başa. tekrardan yazdı kalem hayatımı silip attım bir kalp seze bir gülüşe. Onca sevdim onca düştüm aşkın yollarına sevseydi gerçekten girmezdi kapılar.